Merhabalar Bu videoda Winchill ana sayfa fonksiyonlarından e, Notebook'un kullanımından bahsedeceğim e, yani Çok fazla kullanılmasa da e, Bazen çok faydalı olabiliyor mesela Notebook altındayken Eğer Notebook ana sayfanızda yoksa Customize'dan Notebook'u aktif edin Bu şekilde geliyor Aktif ettikten sonra en üstte durmasına gerek yok Şöyle aşağılara doğru Sürükleyelim Notebook geldi Şimdi buraya e, Farklı amaçlarla kullanabiliriz bir tanesi Upload file ile kişisel dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Yani burayı bir bulut olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle Winç ile sadece firma içerisinde değil dışarıdayken de erişme yetkiniz varsa bu çok faydalı olur. Baya datalarınızı çok güvenli bir ortamda saklayabilirsiniz. Upload file ile tıkladığımda baya kendi bilgisayarından bir dosya seçip yüklememi sağlayacak. Ama bence asıl güzel yanı ee, bir link oluşturup oraya hızlıca gidebilmeniz mesela şöyle düşünelim genelde Winchill kullanıcısının Winchill içerisinde yaptığı görevler belli oluyor mesela ben diyelim her gün geliyorum Brows daha sonra bir ilgili Product'ın altına gidiyorum Breaks'in altında Folders daha sonra Folders altından işte Dökümanlar onun altından Quality onun altından Pip-Up klasörüne gidip diyelim her gün buraya bir döküman yüklüyorum Şimdi bunun için sürekli Browse'dan tek tek gezinmek yerine bu pip up linkini alıp kopyaladım home sayfasında notebookun altında new link dedim dedim ki ppap daha sonra buraya da url yapıştırdım ee, ve bu my hotlinks'in altına gidecek şuraya Ok dedim buraya pip up diye geldi Böyle genişletirsek artık ben winch'e login olur olmaz ana sayfama gelip notebook altından Pi upa tıkladığında direkt beni o atacak ve new document'e yükleyeceğim yani bu klasör yapısı çok daha dallanıp budaklanan yerlerde özellikle yani çok işe yarıyor i̇şte bazen sistemin yoğunluğundan dolayı buna tıkladığınızda ben ne kadar siz hızlı açılamayabiliyor tıklayıp bekliyorsun tıklayıp bekliyorsun altında açılmasına böyle durumlarda faydalı olabilecektir notebook